Merhaba sevgili Aslan Burçları ve Yükselen Burcu Aslan olanlar. Mayıs 2023 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Aslan Burçları, iki aydır malum süreçlerden dolayı aylık yorumları aksatıyorduk. Şimdi ise sizlerden gelen istekler sonucunda artık Mayıs ayı yorumlarıyla beraber aylık yorumlara dönmeye karar verdim. Önemli günlerden geçiyoruz. Nisan ayında kritik süreçleri arkamızda bırakırken Mayıs ayında da aslında... Ee, tamamlanma döngüleri, tutulmalar, Jüpiter'in burç değiştirmesi gibi birçok gündemi e, eş zamanlı şekilde yaşadığımız gerçekten artık e, 2023'ün bizi ciddi anlamda değişmeye, dönüşmeye zorladığı süreçlerden geçmekteyiz. Sizler için zaten geçtiğimiz iki yıl oldukça enteresandı. İlişkiler sınav aynı zamanda geleceğinizle alakalı, köklerinizle alakalı, Kritik değişim ve dönüşüm süreçlerini arkanızda bıraktığınız çoğu bitti azı kaldı diyelim. Mayıs ayı da aslında e, bu kalan azlardan birini sembolize ediyor. Şimdi Mayıs ayı yorumlarına geçmeden önce. Ee, kısaca nisan ayına da bir göz atacağız ama e, benim de ufak bir hatırlatmam olacak eğer ilk defa karşılaşıyorsak veya uzun zamandır e, buradaysanız ama henüz abone olmadıysanız abone olarak videoyu beğenerek yorumlarınızı paylaşarak arkadaşlarınızla paylaşarak destek olabilirsiniz kanala ayrıca destek olmak isteyenler katıl veya teşekkür butonunda kullanabilirler dedikten sonra Hemen şöyle bir durum değerlendirmesi yapalım. 20 Nisan tarihinde Koç burcunun 29 derecesinde bir güneş tutulması yaşandı geçtiğimiz süreçte biliyorsunuz. Artık yavaş yavaş tutulma bandı Akrep Boğa aksından çıkıp Koç Terazi hattına doğru yaklaşıyor. Bu sizin için daha rahat bir sürecin başladığını işaret etmekte önümüzdeki süreçte özellikle ay düğümleri açısından destekleniyor olacaksınız. Ama bu ay itibariyle tabii ki yine devam eden Akrep Boğa Aksı tutulmaları yine yıl sonuna kadar eş zamanlı şekilde aslında hem Koç Terazi hem de Akrep Boğa Aksı tutulmalarını deneyimleyeceğiz. Akabinde Merkür Retro Hareketi'ne başladı Boğa Burcu'nda. Sizin 10. evinizde ve aslında Mayıs ayına da bu retronun etkisiyle giriyoruz. Dolayısıyla burada geleceğiniz, kariyeriniz, toplumsal statünüzle alakalı kritik kararlar vermek için özellikle ayın ilk yarısı çok da uygun olmayacaktır. Şimdi Mayıs ayı gündemine geldiğimizde 1 Mayıs tarihinde Plüton retrosu başlıyor. Biliyorsunuz Mart ayında Plüton kova burcuna geçiyor. Yeni bir döngü başlıyor dedik. Ortalama 20 yıllık bir döngünün başlangıcına işaret ettik ama asıl etkinin 2024 sonrası olacağını da söyledik. Çünkü Plüton henüz 0 derece kova burcundayken yani 1 derece bile ilerleyememişken Retroya başlayacak. Tekrar 29 derece oğlak burcuna doğru ilerlemek için. Bu dereceler tabii ki oldukça kritik ve analitik dereceler arkadaşlar. 2023 boyunca Plüto'nun 29 ve 0 derecede gelip gitmesi bizi ciddi anlamda yoruyor ve hırpalıyor. Burada ee, Plüto retrosu ile beraber özellikle 2022'nin son aylarına döneceğiz önümüzdeki aylarda ve orada değiştirmediğimiz, dönüştürmediğimiz 15 yıllık döngüde tamamlayamadığımız konulara tekrar dönüp bakmak durumunda kalacağız. 4 Mayıs tarihine geldiğimizde Venüs'ün Neptünle karesi Jüpiter'le güzel bir sekstil açısı olduğunu görüyoruz. 26 derece İkizler burcu, 26 derece Balık burcu ve 26 derece Koç burcu civarında meydana gelecek bu yerleşimler tabii. Venüs'ün 11. evinizde olması aslında güzel bir etki. Sosyal çevrenizden destek alıyorsunuz. Kariyer gelirlerinizde artışlar var. Bununla beraber daha çok sosyalleşiyorsunuz. Daha umutlusunuz. Daha heyecanlısınız. Biraz daha böyle keyifli süreçlerin tadını çıkarıyorsunuz açıkçası. Ancak burada e, Neptünden gelen kara görünüme baktığımız zaman parasal bazı gündemlerle alakalı sıkıntılar olabilir. Yani e, yeni bir yatırımda bulunmanız gerekiyorsa gerekli desteği göremeyebilirsiniz. Bununla beraber dostluklar, arkadaşlıklar kim dost, kim düşman, kim benim yanında kim samimi bunların sorgulanması söz konusu olacaktır. Aynı zamanda Jüpiter'in desteğini de değerlendirecek olursak esasında seyahatler için, yeni insanlarla tanışmak için belki de sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız veya uzaklarla alakalı bağlantılarda sosyalleşmek, sosyal medyayı kullanmak, yeni insanlarla tanışmak, yeni fikirlerin peşinden koşmak, keyifli zamanlar geçirmek için de güzel bir süreçte olduğunuzu söyleyebilirim. 5 Mayıs'ta bu ayın ilk önemli etkileşimi tutulma bandı Akrep Burcu'nun 14 derecesinde bir ay tutulması yaşayacağız. Şimdi bu tutulma ve bu derece bizi biraz ürkütüyor açıkçası. Benzerlerini Kasım 2022 tutulmasıyla ve Şubat ayında Aslan Dolunay yaşadık ne yazık ki. Her ikisi de çok güzel etkileşimler getirmedi. Kasım ayında bir salgın Durumu söz konusuydu, gerilimli, yoğun enerjiler vardı. Şubat ayındaki dolmayı zaten hiç anlatmak dahi istemiyorum. Bu dereceler biraz zorlayıcı dereceler arkadaşlar. Özellikle bu saymış olduğum tarihlerde hayatınızda büyük değişim ve dönüşüm yaşadıysanız, büyük ihtimalle haritanızda tetiklenen derecelerdir. Dolayısıyla bu tutulmadan da etkileneceksinizdir. Şimdi Akrep Burcu'nda meydana gelen ay tutulması sizin haritanızın 4. evinde meydana geldiği için. Evlilik Ev, aile, konfor alanı, memleket, yuva, e, hanenizle alakalı bir tamamlanma ve kapanış sürecinden bahsedebiliriz. Özellikle Kasım 2022'de başlayan süreçlerin bu tutulmayla beraber sonlanması da söz konusu olacaktır. O gündemleri eğer o tarihlerde çözemediyseniz tekrar ısıtılıp farklı bir versiyonda karşınıza çıkması da mümkün gibi gözükmekte. Evet 7 Mayıs tarihinde Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor. Venüs'ün 12. ayınıza geçmesiyle beraber biraz daha böyle e, kendi e, huzurunuzu kendinize saklayacağınız içinizde yuva, e, huzur temalarının ön plana çıkacağı, belki içsel anlamda kendinizi daha emniyette hissetmek adına şartlarınızı nasıl değiştirebilirsiniz, geliştirebilirsiniz, bunlara odaklanacağınız bir süreç aktif olacaktır. 13 Mayıs tarihine geldiğimizde ise Venüs Satürn üçgeni aktif olacak ve Venüs 6 derece yengeç burcunda, Satürn 6 derece balık burcunda bulunacak. Bu etkileşim 12. eviniz ve aynı zamanda 8. evinizde çalışacağı için. Biraz daha böyle ruhsal alan, biraz daha böyle size ait olan alanla alakalı. Belki de sağlam bir planınız var, sağlam bir ilişkiniz var ama çok fazla ortalarda yaşamak istemiyorsunuz. Çok fazla herkese bahsetmek istemiyorsunuz. Kendi kendinize bulduğunuz bir Güzellik var hayata dair. Belki de bunu kendiniz içinizde yaşamak istiyorsunuz. Buna sarılmak, tutunmak istiyorsunuz. Ee, yeni ve derin bağlantılar kurmak adına da oldukça şanslı etkileşimlerdir. Bunu da belirtmekte fayda var. 15 Mayıs tarihinde e, Merkür retrosu bitiyor ve Merkür 5 derece boğa burcunda tekrar düz seyrine başlayacak. Bu da tabii ki Merkür'ün tepe noktanızda olmasıyla beraber kariyerinizle alakalı, geleceğinizle alakalı, efendim kariyerinizde yükselmek veya işte toplum önündeki yerinizi, statünüzü belirlemek adına artık aktif olabileceğinizi, bunlara kafa yorabileceğinizi, gerekli görüşmeleri, anlaşmaları, diyalogları kurabileceğinizi gösteren yerleşimleri de daha çok hızlandıracaktır 15 Mayıs sonrasında. Şimdi 16 Mayıs'a geldiğimizde bu ayın ikinci önemli döngüsü Jüpiter'in burç değiştirmesi olacak. Ee, Jüpiter biliyorsunuz geçtiğimiz Mayıs ayından bu tarafa Koç burcundaydı. de aslında destekledi Koç burcunda yani 9. evinizden güzel bir destek aldınız. Belki eee birçoğunuz yargısal konularda şanslıydınız. Belki birçoğunuz şehir değiştirdi, memleket değiştirdi veya yeni fikirlerin öncülüğünü yaptı. Şimdi ise Jüpiter Boğa burcuna geçiyor kariyerinizle alakalı bir dönem inşa etmeye başlıyorsunuz. Özellikle daha çok kazanacağınız, daha çok değer göreceğiniz kendi değerinizi ortaya çıkaracağınız yerlerde olmak isteyeceksiniz. Sağlam bir evlilik, sağlam bir kariyer, sağlam bir toplumsal statü insanlar bana saygı duysun cebim para görsün, mevcut düzenimi koruyayım üzerine ekleyeyim diyebileceğiniz bir dönem başlıyor sizin için. Zaten fırsat bulursam inşallah Jüpiter'in boğa burcu transitine dair uzun bir video çekeriz. Burada da zaten detaylarına bakarız birlikte. Şimdi Jüpiter burç değiştirir değiştirmez Plütonla kare yapıyor. 0 derece boğa, 0 derece kova. İşte burada dediğim gibi özellikle evlilikler, ortaklıklar geçtiğimiz 2 yıl içinde zaten ciddi anlamda şekillendi ama... Halihazırda çözülmeyen meseleler varsa bunlarla alakalı olarak artık bu gerilim hat safhaya çıkabilir ve bunu artık çöz. Bunu çözmezsem biz bu sorunu sana daha çok büyütüp getireceğiz. Bu sorun çığı gibi büyüyecek gibi bir e, sinyal var açıkçası. E, bu da göz önünde bulundurulmalı diye düşünüyorum. E, 19 Mayıs tarihinde Boğa Burcu'nda bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ayda 28 derece boğa burcunda etkili. Yani sizin yine 10. evinizde. Yani bu ay geleceğinizle alakalı bir takım kararlar alıyorsunuz. Geçmişinizden kopuyorsunuz. Bazı konularda artık size hizmet etmeyen yerlerden çıkış yolu aramanızın şart olduğu bir ay olacak. Şimdi 28 derece boğa burcu aslında buralara yakın bir Aygoy ya Sabit Yıldızı var. Ve burada önemli olarak tanımlayabileceğimiz... Son etkileşim 2021 Kasım ayındaydı. Bu Algol bandında bir tutulma yaşamıştık. E, bu tarihlerde büyük değişimler, dönüşümler yaşadıysanız hayatınıza dair ne bileyim kariyerinizle alakalı olur, evliliğinizle alakalı olur, ebeveynlerinizle alakalı olur, toplumsal statünüzle alakalı olur. İşte bu yeni ayda da buraları şekillendiriyorsunuz. Aslında güç elde etmek isteyeceksiniz. Yeni bir güç, yeni bir kan, yeni bir canlanma söz konusu olacak. Belki bir çoğunuz sektör değiştirecek, iş değiştirecek, emekli olacak, boşanmaya karar verecek, evlenmeye karar verecek anlatabiliyor muyum? Yani artık böyle insanların gözündeki duruşunuzla alakalı bir şeyleri yenilemek istiyorsunuz. Bununla alakalı zaten fırsatlar karşınıza çıkıyor. Gezegenler tarafından çıkarılıyor. 20 Mayıs tarihinde Mars Aslan Burcu'na geçiyor. Burcunuz'a geçiyor ve hemen akabinde 21 Mayıs'ta Plüton'la karşıtlık yapıyor. Şimdi bir tarafta Mars, bir tarafta Plüton. İki, e, zorlayıcı gezegenin karşı karşıya gelmesi, çarpışması. Bu etki tabi bireysel e, haritalarımız dışında kolektif olarak da biraz zorlayıcı. E, özellikle bu süreçte çok fazla kalabalıklarda bulunmayın. Toplumsal alanlara, kavgalara, öfke öfkeli diyaloglara e, dahil olmayın. Ama ikili ilişkiler alanında artık böyle bir şeyler tamamen kopacaksa, güzellikle kopamadıysa, biraz sanki şiddetli bir şekilde bazı şeyler bitiyor arkadaşlar. E, bir döngünün sonuna geldiniz ilişkiler anlamında bu zamana kadar direndiyseniz ve karşı taraf plütonik etkiyle beraber tabii ki sizi manipüle etmeye çalıştıysa Sizin üzerinizde güç uygulamaya çalıştıysa Bunlarla alakalı artık sizde Mars pozisyonunda olacaksınız ama tabi ki Kim kazanır? Kavganın kazananı var mıdır? Bunları tartışmayalım Ama yine de Bu tarihlerde öfkemize hakim olmaya Çalışmak çok daha yerinde olacaktır 21 Mayıs'ta Aynı zamanda Güneş İkizler Burcu'na geçiyor Ve hemen akabinde Plüton'la Güneş'in üçgeni var Şimdi burada da bir şeyler toparlanıyor Yani bir ilişkide ne istiyorsunuz? Bir ilişkiyi nasıl sürdürebilirsiniz? Bir ilişkide ortak beklentiler çıkarlar, size hizmet eden konular nelerdir? Bunlarla alakalı aslında bir farkındalık oluşacaktır. Ee, belki ilişkiniz sürdürülmeye değerse, e, bununla alakalı e, bazı e, farkındalıklar da oluşacak. Yani evet bir tartışma sonrası aslında bizim şöyle ortak hayallerimiz var, böyle gittiğimiz bir yol var, şöyle bir sosyal çevremiz var. Aynı hedefler için, aynı idealler için bir aradayız diye düşünüyorsanız zaten bununla alakalı da çözüm yollarını elde ediyor olacaksınız. Şimdi Mayıs ayının son haftasına geldiğimde enerjiler biraz sert. Hepimiz için sert. Bilhassa sizin için çok daha sert. Artık böyle e, maymun gözünü açtı diyeceksiniz ve her şeye ses çıkartmaya başlayacaksınız. Her şeye tepki göstermeye başlayacaksınız. Mars burcunuzda 23 Mayıs'ta Jüpiter ile kare, 26 Mayıs'ta ay düğümleriyle kare, 28 Mayıs'ta Güneş Satürn karesi var. Yani artık böyle sisteme kafa mı tutuyorsunuz? Artık ne oluyorsa ne oluyorsa olsun, benden sonra tufan mı diyorsunuz? Bir cesaret gösteriyorsunuz. Bu cesareti göstermeye de mecbur bırakılıyorsunuz. Geleceğinizle alakalı çok kritik kararlar alabilirsiniz. Özellikle Aslan burcunun ilk derecelerinde ise yükselenleriniz e, bu etkiyi yoğun yaşayacaksınız ama son dereceler tabii ki bu oranda yaşamayacaklar son olarak Güneş Satürn Karesi ile beraber de aslında kime güvenebilirim kiminle yola çıkabilirim sağlam bir birlikteliği nasıl sağlayabilirim hayatımdan kimleri çıkarmam gerekiyor ile alakalı e, bazı artık netlikler daha net daha keskin daha dobra daha cesur bir hale tavra bürüneceğinizi söyleyebilirim e, sevgili aslan burçları belki bugüne kadar göstermediğiniz tepkileri daha büyük şekillerde Abartılı şekillerde gösterebilirsiniz Ne kadar doğru olur e, tabii ki yine de belli bir e, Fren mekanizmasıyla Süreci yönetmek yerinde olacaktır Evet Mayıs ayı gündemi bu şekildeydi Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim Ve beğene tıklarsanız Çok mutlu olurum arkadaşlar Kanala abone olmayı yorum yapmayı paylaşmayı unutmayın danışmanlık ve iletişim için Instagram opik hesabı veya Opik gmail.com adresini kullanabilirsiniz sevgiler hoşça kalın